Merhabalar. Bu videomda sizlere dünya tarihine mal olmuş bir Müslümanın biyografisini anlatmaya çalışacağım. Bu kişi Malcolm X'tir. Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te Omaha'da doğmuştur. 21 Şubat 1965'te New York'ta silahlı saldırıda ölmüştür. Gerçek ismi Malcolm Little olan, Müslüman olduktan sonra Arapça el-Hac, Malik el-Şahbaz ismini alan Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusudur. Gelmiş geçmiş en etkili siyahilerden birisi olarak tarihe geçmiştir kendisi. Malcolm'un babası 6 yaşındayken öldürülmüştür. 13 yaşına geldiğinde durumu gittikçe kötüleşen annesi Michigan eyaletinin Kalamazoo Akıl Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 13 yaşında koruyucu aileye verilmiştir. Reşit olduktan sonra gençliğinde Harlem'de yaşamıştır. Harlem'de yasa dışı yapmadığı hiçbir iş yoktur. Kendisi tam bir sokak serseresidir. Uyuşturucu, kadın, soygun, aklınıza ne gelirse bunların hepsini yapmış bir insandır. Bu arada hırsızlıktan cezaevine düşer. Yıl 1946. Hırsızlık ve haneye tecavüzden cezaevine girmiştir. Burada Elijah Muhammed'in sağ kolu olan adamla tanışır. Bu adam çok etkili, kelimelerle arası çok iyi olan bir insandır. Kısa sürede Malkolm'i etkisi altına alır. Malkolm, İslâmulusi cemaatine katılmaya karar verir. 1952 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkar. Bu arada İslâmulusi cemaatinin kendisine destekleriyle çıkmıştır. Elia Muhammed'i ziyaret eder ve kendisini ikinci vaizi olarak ilan eder. Vaazlar vermeye başlar. Amerika'nın dört bir yanında vaazlar vermeye başlar, camiler kurar. Atlanta'da, Philadelphia'da, Hedford'da, Springfield'da 14 tane cami kurar. Kendisi son derece karizmatik, etkileyici, kitleleri istediği gibi yönlendirebilen, kitleleri arkasından sürükleyen bir insandı. Bu arada FBI'nin de dikkatini çekmeye başlar. FBI kendisini adım adım izlemeye devam eder, dinlemeye aldır kendisini. Mark çok okuyan kendisini geliştiren bir insandı. Kitleleri arkasından sürüklemeyi başardı. Amerika'nın en tanınan insanlarından biri haline gelmişti. İşler yolunda gidiyordu. Bu arada bir konferansta eşiyle tanıştı. Kısa bir süre sonra Betty Sanders'la evlendi. Ondan 6 tane çocuğu oldu. İşleri çok mutlu bir evlilikleri vardı, işler de yolunda gidiyordu. Adeta bir masal dünyasında yaşıyordu Malkül. Eliyah Muhammed'i kutsal bir insan olduğuna inanıyordu. Halbuki Eliyah Muhammed kendisini peygamber ilan etmiş, son peygamber olduğunu iddia eden sapık bir insandı. Ama o bunun farkında değildi. Eliah Muhammed şunları söylerdi. İnsanların aslanın siyahi olduğu, beyaz denli insanların şeytanı olduğu, siyahilerin beyaz insanlardan üstün olduğu, çok yakında beyaz ırkın yok olacağı iddialarında bulunan bir insandı. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ama kendince bir din kuran bir insandı. İslam'ın, Zencil'lerin dini olduğunu iddia eden sapık bir insandı. Ama Markel ona o kadar inanıyor ve seviyordu ki, onu gözü bir türlü göremiyordu. Tabii ki Malcolm Vazlar Elerja Muhammed'in pek hoşuna gitmeyecek şeyler söylemeye başlamıştı. Ve bir gün 1963 yılında John Kennedy suikastla öldürüldüğünde televizyon programında kendi yaptıkları kendisini gelip buldu diye bu anlamda sözler söyleyerek Elerja Muhammed'in tepkisini çekmiştir. Elerja Muhammed kendisini yanına çağırır ...ve tepkisini gösterir, seni 90 gün susturdum der ve konuşmasını yasaklar. Bu arada Malkölmün eşi kendisini uyarır. Bu adam senin sandığın adam değildir der. Bu adam kadınlara taciz yapıyor, seni kullanıyor, mal, mülk, para hepsi kendilerinde, sana hiçbir şey vermiyor der. İlk defa evlilikleri boyunca bu kadar büyük bir kavga ederler eşiyle. Malkol bunların olduğuna inanamaz. Eşi der ki bana inanmıyorsan git o kadınlarla görüş der. Ve Malkol'un dünyası yıkılmıştır. Bir türlü inanamıyor. Yakıştıramıyor bu adama ve gider o kadınlarla görüşür ve olayın doğruluğunu öğrenir. Malkol kendisine susturma cezası verilmesine rağmen öyle susturulacak bir adam değildi. Kendi çalışmalarına ufak ufak devam ediyordu. Bu kadınlarla görüştükten sonra Elajya Muhammed'in yanına gider ve görüşür. Kendisine sorar böyle bir şey var mı diye. Elajya Muhammed ne dese beğenirsiniz. Kendisinin son peygamber olduğunu ve tohumlarının dünyaya yayılması gerektiğini söyler. Onun için o kadınlarla beraber olup çocuk yaptığını söyler. Bu sonrasında Elajya Muhammed'in sağ kolu olan beyinle görüşürler. Bu beyim de cezaevinde mağlup ölümün İslam ulusu cemaatine girmesini sağlayan insandır. Malkul olayı kendisine anlattığında o da Elajya Muhammed'in de bir insan olduğunu, onun da zaafları olduğunu söyler. Malkul ona o zaman Elajya Muhammed kutsal biri değildir deyince aralarında çok sert bir tartışma geçer ve Malkul oradan ayrılır. Bunun ardından Elajya Muhammed Malkul'ün infaz emrini vermiştir. Malkul evine gittiğinde kendisinin yanında olan sağ kolu olan arkadaşı, Kendisine olayı anlatır, kendisinin görevlendirildiğini ve arabasını kundaklayacağını söyler. Artık Malkol olayın vehametinin farkına varmıştır. Her gün evine, telefona mesajlar, tehditler yağdırırlar. Bunun ardından Malkol bir basın toplantısı yapar ve kendi sözünü artık söyleyeceğini ilan eder. Bundan sonra... Evini yakarlar, evini kundaklarlar. O kadar gözleri dönmüştür ki. Malcolm, kendi sözünü söyleyeceğim dediğinden dolayı menfaatleri ellerinden gidecek korkusuyla yapmadıkları azgınlık, yapmadıkları rezillik bırakmamışlardır. Bu arada Muhammed Ali ile de çok samimi arkadaşlardır. Ama cemaat onların arasında açar. Cemaatten ayrıldığı için Muhammed Ali de bir nevi ona sırtını dönmüştür. Artık yapayalnızdır. Tabii ki Malcolm Kur'an-ı Kerim okuyan, gerçekten İslam'ı öğrenen bir insandır. Bu arada hacca gitmeye karar verir. Hacda yaşadığı olaylar inanılmazdır. Her renkten insanla aynı sofrada yemek yiyor ve aynı anda ibadet ediyorlardı. Kendisine anlatılan İslam bu değildi. Gerçek İslam'ı öğrenmişti kafasındaki bütün tavullar yıkılmıştı ve dönmüştür çalışmalarına, konferanslarına devam etmektedir. Bu arada arkadaşları, dostları kendisine uyarmaktadır. Sana suikast yapacaklar. Konferans yapma diye. Ama Malcolm yeri durur mu? aynı Hazret Hüseyin'in hikayesine biraz benzer. Kendisine suikast düzenleneceğini bile bile gece Hilton Oteli'nde saklanmış 21 Şubat 1965'te Manhattan'daki Audubon salonunda Malcolm Mix konuşma yapmaya hazırlanırken 400 kişilik dinleyicilerden birisi Zenci, ellerini çek cebimden diye bağırdı. Malcolm ve korumalarının olayı bastırmaya çalışacakları sırada bir adam ileriye doğru atılarak Malkol'ün göğsüne ateş etti. İki kişi daha tabancalarıyla sahneye doğru ateş etti. Columbia Üniversitesi tıp merkezine götürülmesinden kısa süre sonra 15.30'da öldüğü açıklandı. Yapılan otopsiye göre göğsünde, sol omzunda, kollarında ve bacaklarında olmak üzere 21 yerinden yaralandığı söylendi. Bunlar o kadar azgın insanlardı ki öldüğünü garantilemek için otomatik silahlarla öldürdüler. 1965 yılında hayatı son bulmuştu. Allah rahmet eylesin, ruhun şad olsun. Selam olsun sana Malkol, selam olsun. Malkol Mix'in hikayesi o kadar sıra dışı, o kadar hazindir ki, Beyaz Perde'ye de aktarılmıştır, universal yapmıştır bu filmi. Denzel Washington'ın olağanüstü performansıyla sinemaya da aktarılmıştır. Çok ilginçtir ki bugün de Malcolm'un doğum günüymüş. Wikipedia'sına bakarken gördüm. Özel olarak tasarlamamıştım. Allah tek getirdi demek ki. Video mu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım where he called for the separation of white and black people in America. You don't integrate with a sinking ship. Uh, you don't do anything to, to further your stay aboard a ship that you see is on its way down to the bottom of the ocean. Complete separation is the only solution to the black and white problem in this country. Malcolm X was taught that the white race was inherently evil, a belief that was about to be challenged when he left the nation and soon after traveled to Mecca to perform pilgrimage in 1964, where he converted to Sunni Islam. I'm against any form of segregation and against racism. I'm You're a Muslim. I believe in the religion of Islam, which believes in brotherhood, complete brotherhood of all people. While abroad, he secured scholarships for African-Americans to study at Al-Azhar University, where he also obtained his ijazah.